Gençler selamlar, ben SML Hoca, SML Hoca Matematik kanalındasınız. Arkadaşlarım, metin yayınları, TYT Matematik soru kitabının çözümlerine kaldığımız yerden devam ediyoruz. Hangi sayfalarda kaldık? 76 ve 77. sayfalar arkadaşlarım. Köklü ifadelere geçtik artık, üstü sayıları bitirdik. Öğreniyorum 7. testte ise hazırsanız, isterseniz videoyu beğendiyseniz ve kanala da abone olduysanız videomuza geçelim. Evet. Arkadaşlar ekranda da gördüğünüz gibi ilk sorumuzda alanı bilinen karenin bir kenar uzunluğu alanının kareköküne eşittir. Şimdi alanı ne bunun 64 kare köküne 8 demek ki bir kenarın uzunluğu 8'e 8 olacak. Hacmi bilinen küpün bir ayrıt uzunluğu hacminin küp köküne eşittir. 64'ün küp kökü 4 olduğu için o halde bizim e, burada kenarlarımız her bir ayrıtımız 4'tür. Yukarıdaki karenin alanı ve küpün hacmi içlerine yazılı olarak verilmiştir. Buna göre yeşil küpün ayrıt uzunlukları toplamı turuncu karenin çevre uzunluğundan kaç birim fazladır? Ayrıt uzunluklarının toplamı diye söylemiş ya bize bir küpün kaç tane ayrıtı vardır arkadaşlar e, toplamda? Bakın 1, 2, 3, 4 tane burada 4 tane altta 8, 1, 2, 3, 4 tane de burada 12 tane ayrıtı vardı. Pekala yeşil küpün ayrıt uzunlukları toplamı demiş. Yani arkadaşlar 4 çarpı 12'den 48 midir bu? Evet. Turuncu karenin çevre uzunluğu 8, 8 8 8 8 ne yapar? 32 yapar. İşte bu 48 32'den kaç fazladır diye sorulmuş. Çıkarırsanız 16 cevabını bulursunuz. Doğru cevabımız B seçeneği bulacaktı. Ve devam ediyorum. Bir diğer sorumla aşağıda verilen eşitliklerden hangisi yanlıştır diye sorulmuş. Bakın 4'ü 2'nin karesi diye yazıp küp kökü 1 bölü 3. kuvveti biçimde yazarsanız 2 üzeri 2 bölü eşittir. Ki zaten bakın burası 2 üzeri 3 bölü 2 olarak verilmiş. 2 üzeri 2 bölü 3 cevap olduğu için doğru cevabımız A seçeneğiydi. Üçüncü sorumuz kök 32 16 çarpı 2 16'yı dışarı 4 diye çıkarırız 2 içeride kalır 4 kök 2 8 de 4 kere 2'dir 4 dışarı 2 diye çıkarırsanız 2 kök 2. 4 kök, 2'den 2 kök 2 taneki kök 2'yi çıkarırsanız elinize sadece 2 kök 2 kalır bunu da az önce zaten kök 8'e eşit olduğunu söylemiştik doğru cevabımız a seçeneği olacaktı devam ediyorum dördünc sorumla 1/9'dan 1/25'i çıkarıp kareökünü aldıktan sonra bir de bundan 1/3 çıkar demiş bize şimdi 1/9 arkadaşlarım 1/9'dan 1/ 20im 23 çıkaracaksak Eğer şöyle dememiz gerekiyor burayı 25'te burayı 9'da bir genişletelim 25'ten 9'u çıkarıp 25 çarpı 9 yazacağım buraya çarpmaya falan uğraşmayın Eksi 1 bölü 3 sonrasında 25'ten 9 çıkarsa burası 16 olur ya 16 dışarı 4 diye çıkar Alt tarafta 25 dışarı 5 diye 9 da dışarı 3 diye çıkar Eksi bir de neyimiz var 1 bölü 3'ümüz E gel kardeşim burayı da 5 ile genişletelim bir güzelce 4 eksi 5 bölü 15 gelir Üst taraf eksi 1, alt taraf 15. Doğru cevabımız eksi 1 bölü 15 olacak. Yani cevap A seçeneğiymiş. Geçtim 5'e. 1 bölü 25'in karekökü nedir? Tabii ki 1 bölü 5'tir. Çarpı 0.25 arkadaşlarım çeyrek demektir. Yani 1 bölü 4. 1 bölü 4'ün karekökü ise 1 bölü 2'ye eşittir. Bunları çarparsanız 1 bölü 10 gelir. Bu da ondalık olarak 0.1'e eşittir. Yani cevabımız A seçeneğinde verilmiş. Altıncı sorumuz. İçeri 3'ü dağıtalım. 3 kök 2 artı 9 eksi bakın kök 18 18 neydi arkadaşlar? 9 kere 2 9 dışarı 3 diye çıkar. 2 dışı içeride kalır 3 kök 2 bakın artı 3 kök 2 eksi 3 kök 2 birbirini götürür cevap elimizde kalır. Doğru cevap C seçeneği olacaktı. 7. sorumuz 6 kök 2 ile kök 8'i çarp demiş bakın 6 çarpı kök 2 ile kök 8'i çarparsanız kök 16 yapar eksi 14'ümüz var bir de. 16 nedir arkadaşlarım 4'tür 4 kere 6 24 yapar 24'ten 14'ü çıkarırsanız cevabı buluruz doğru cevap 10 olacakmış cevap Bursaydı 77 sayfamızdayız 5'in karesinin karekökü 5'in karesi 25 karekökü 5'tir eksi eksi 5'in karesi 25 25'in karekökü 5'tir eksi 8'in küp kökü eksi 2'dir onu da buraya bu şekilde yazdım bakın 5'ten 5 çıktı gitti Burası. Eksi ile eksinin çarpımı artı yaptı. Doğru cevap elimizde kaldı. Doğru cevap B seçeneğinde 2 olarak verilmiş arkadaşlar. Dokuzuncu sorumuz. A negatif B de pozitif olmak üzere 3 tane ifade verilmiş hangileri doğrudur diye soruluyor. Öncelikle bir sayının karesinin karekökü dışarı mutlak değer A diye çıkar. A negatif olduğu için bu da eksi A'ya eşittir. Yani bakın burada da eksi A olarak verilmiş. İlk öncülümüz doğru. İkinci öncülümüz de burası da mutlak değer B diye çıkar. B sayısı pozitif olduğu için bu da direkt B diye dışarı çıkacaktır. Bakın bu da doğru o halde. A'nın küpünün küp kökü direkt A diye çıkar. B üzeri 6'nın küp kökü B kare diye çıkar. Dolayısıyla bakın buraya eksi -A, A çarpı B kare demiş. Halbuki A çarpı B kare diye çıkacaktı. Burası tek olduğu için mutlak değer falan kullanmıyoruz bu sefer. O halde arkadaşlar 3. öncülümüz yanlış. Cevap neymiş? C seçeneği olacakmış 9. sorumuz. Geçtim 10. soruya. A artı B eksi C artı D ifadesinin eşiti sorulmuş bize. Öncelikle A sayısını bir yazalım. Kök 2 sayısı daha büyük olduğu için kök 2 eksi 1'e eşittir burası. 3 sayısı daha büyük olduğu için 3 eksi kök 2'ye eşittir burası. 2 sayısı daha büyük olduğu için 2 eksi kök 3 yazacağız direkt. Kök 3 ve 5'ten de 5 daha büyük olduğu için 5 eksi kök 3 diye dışarı çıkar bunlar. Bakın bu A, bu B, bu C, bu da D. Öncelikle A ile B'yi topla demiş. Bu ikisini toplarsanız kök 2'ler gider. 3'ten 1 çıktı 2 geldi. Daha sonrasında şuraya bakacak olursanız D'den C'yi çıkar demiş. Aslında D eksi C yani aslında eksi C artı D yazıyor ama biz bunun D eksi C olarak okunabileceğini de biliyoruz. D'den C'yi çıkarırsanız eksi köküşler gider 5'ten 2'yi çıkardınız 3 geldi. Artık arada toplama işlemi var. 2 artı 3 bize cevabı verir doğru cevap E seçeneğinde 5 olarak verilmiş arkadaşlar. Ve devam ediyorum 11. soruyla. M negatif, N de pozitif olmak üzere M eksi N'nin karesinin karekökü mutlak değer M eksi N olarak karşımıza çıkacaktır. Eksi şu kısım mutlak değer M olacaktır. Burası da mutlak değer N olacaktır. M'den N'yi çıkarmış yani küçük sayıdan büyük sayıyı çıkarıyor. O halde içerisi negatif. Dışarı nasıl çıkaracağız? N eksi M. M sayısı negatif olduğu için dışarı eksi M diye çıkacak. N sayısı pozitif olduğu için olduğu gibi çıkacak. O halde bakın buraya. Eksi eksi ne yapar? Artı. Burada artı m var. Burada eksi m var. Gittiler. Artı n Artı ne? Toplamda ne yapar? 2 n yapar? O halde cevabımız b seçeneğinde verilmiştir diyebiliriz. Gönül rahatlığıyla. 11. sorumuzu da çözdükten sonra geçiyoruz 12'ye. 3'ün karesi nedir? 9. 9'un kare 3'tür. Önünde eksi var. Eksi 3 yaptı burası. Daha sonrasında eksi 2'nin e, 2'nin küpü 8. Eksilisi eksi 8. Eksi 8'in küp kökü 2 yapar. Önünde de eksi var. Eksi -2. Eksi artı -5'in 4. kuvvetinin eee 4. dereceden kökü mutlak değer eksi 5 olarak çıkar. Çift olduğu için e bu da 5'in ta kendisidir. Artı +5 dedik. Daha sonrasında bölü alt kısımla ilgileniyorum şimdi de. -27'nin küp kökü -3'tür. 49'un karekökü 7'dir. Şimdi bakın buraya. Eksi eksi artı yaptı. 2 5 daha 7 3 çıkardınız 4 bölü 7'den 3 çıktı 4. 4 bölü 4 kaç yapar? 1. O halde 12. sorumuzun cevabı da C seçeneği olacakmış. Ve devam ediyorum 13 ile kök 20 demek ne demek arkadaşlar? 4 kere 5. 4 dışarı 2 diye çıkar 5 içeride kalır. 2 kök 5 125 25 kere 5'tir. Dolayısıyla 5 kök 5 olarak çıkar. 45 de 9 kere 5'tir. Dolayısıyla 3 kök 5 olarak kalır. Bu da önünde de eksi var. Bölü daha sonrasında kök 5 var aşağıda. Şimdi 2 kök 5, 5 kök 5 daha kaç yapar? 7 kök 5. 3 kök 5 çıkarırsanız üst taraf 4 kök 5 olacaktır. Alt tarafta da kök 5 var. Kök 5'leri sadeleştirirseniz doğru cevap elimizde kalır. Doğru cevap B seçeneğinde verilmiş arkadaşlarım. Ve 14. soru. 5'in 1 bölü 2. kuvveti kök 5'tir. Çarpı 125'in karekökü kökü 5 kök 5'tir. Artı kök 32, 5 kök 2'dir. Ve kök 2 var burada da. Kök 32 5 kök 2 olur mu ya? 4 kök 2'dir özür dilerim. Pekala çünkü 16 kere 2'dir. Şimdi şu ikisini çarparsanız kök 5 kök 5'in çarpımı 5. 5 kere 5 25 yapar. Artı kök 2'ler giderse burası da 4 gelir. 25'e 4 eklerseniz doğru cevap 29 olur. Demek ki cevabımız D seçeneğiymiş. Ve son sorumuz 15. soru. Kök 3 eksi 2'nin karesinin karekökü mutlak değer kök 3 eksi 2 diye çıkar. Bu da köküç 2'den daha küçük bir sayı olduğu için dışarı 2 eksi 3 diye çıkacaktır. Yani birinci öncülümüz doğru. 3 eksi kök 10'un küpünün küp kökü. Bunlar tek sayı olduğu için direkt bunları götürebiliriz. Dışarıda 3 eksi kök 10 diye çıkacaktı. Fakat o kök 10 3 demiş, yanlış demiş. 2 kök 5'den 5 beş çıkarıp 4. dereceden kuvvetini alıp 4. dereceden kökünü almıştım. Ben bunları götürürsem mutlak değerli olarak çıkar. Hangisi daha büyük? 2 kök 5 mi yoksa 5 mi? Bunu anlamanın kolay yolu şu, bunun karesini alırsınız 4 kere 5'ten 20, bunun karesi 25 demek ki 5 daha büyükmüş. O halde dışarı nasıl çıkar? Tabii ki 5 eksi 2 kök 5 diye çıkar. Yani arkadaşlar burada da 2 kök 5 5 olarak verilmiş, yanlış verilmiş cevabımız ne olacakmış? Sadece 1 yani doğru cevap A seçeneğinde verilmiş sevgili gençler. Evet videomuzun ve bu testin sonuna geldik. 78 ve 79. sayfaların çözümlerinde görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın. Sağlıkla kalın ve tabii ki bol bol matematik çalışmayla. Lütfen unutmayın.